Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün güzel bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Ne yapacağız? Şimdi şöyle bir derdimiz var. Hepimizin aslında yayıncısınız. Evinizde Twitch'ten, ne bileyim, YouTube'dan, şuradan, buradan yayın yapıyorsunuz ama bir tane mikrofonunuz var 3.5 milim girişi olan. Onu bilgisayara takacaksınız. Şimdi yeni nesil bilgisayarlarda, şöyle göstereyim bakın. Artık yeni nesil bilgisayarlarda bir tane mikrofon kulaklık girişi var. Şimdi buraya herhangi bir 3.5 milim ki bizim burada bazen çekimlerde kullandığımız kablolu mikrofonumuz var. Bunu takmak istediğiniz zaman çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü bu aynı zamanda kulaklık çıkışı da verdiği için çalışmıyor. Biz ne yaptık? Şöyle basit bir adaptör var. Bunları 15 20 lira 30 liraya alabiliyorsunuz. Bunun daha pahalıları da var bu arada. Ama hani basit işler için bunlar işimizi görüyor. Ha siz daha pahalısını da alabilirsiniz. Bunlar USB ses kartı olarak geçiyor ya da Farklı türlerde isimleri de olabilir, farklı markaları da olabilir. Ama biz en ucuzunu aldık, deneyelim dedik. Bakalım şimdi basit bir ürün, tak çalıştır zaten. Sürücüye şuna, buna ihtiyacı yok. Şöyle bir USB ucunda girişi olan diğer ucunda da, bakın şimdi gösterelim. 2 tane 3.5 mm girişi var. Bunlardan bir tanesi kulaklık, bir tanesi de mikrofon için kullanılacak olan giriş yuvası. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu doğrudan bilgisayara takacağız. Bakıyoruz, şöyle taktık, mikrofonumuzu da mikrofon yazan yere bağlıyoruz, isterseniz kulaklık tarafına da kulaklığı takabilirsiniz, artık o sizin bileceğiniz iş, işte ne kullanıyorsunuz, OBS Studio kullanıyor olabilirsiniz veya farklı programlar kullanıyor olabilirsiniz, o programlarda ses kaydı için kaynak olarak burayı göstermeniz gerekiyor, biz şimdi burada Windows'un kendi standart ses kaydedicisini kullanacağım ben, şimdi Mikrofonumuzu bağladık, şöyle çift kafamızı da aldık ve kayda başlıyorum. Evet şu andan itibaren dinlemekte olduğunuz videoyu buradaki mikrofon, bakın uzaklaştırıyorum ve yakınlaştırıyorum. Şöyle yapalım, şu anda muhtemelen böyle bir kulağınıza pıt pıt pıt sesleri geliyordur diye tahmin ediyorum. Uzaklaştırıyorum ve yakınlaştırıyorum. İşte bu. Bu kaydımızı işte bilgisayara USB'den bağladığımız ve dönüştürücüyle bağladığımız bu mikrofon üzerinden dinlemektesiniz. İşte siz de böyle eğer evinizde, iş yerinizde canlı yayınlar yapacaksınız, kayıtlar yapacaksınız ve bir 3.5 mm'lik çıkışı olan mikrofonu bilgisayarınıza bağlamak istiyorsanız işte böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Bu arada bazı eski bilgisayarlarda veya bazı masaüstü bilgisayarlarda hala haricen bir mikrofon girişi de var. Onlar varsa zaten bilgisayarınızda böyle bir Aksesuar almanıza gerek yok ama yoksa bu tarz bir aksesuarla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu videoda sizlere arkadaşlar 3.5 milimetre girişi olan bir mikrofonu Bilgisayarınıza nasıl bağlayabileceğinizi eğer ilgili bir yuvası yoksa nasıl bağlayabileceğinizi anlattık. Çok basit küçük bir aksesuarla bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Anlatması bizden, uygulaması sizden. Bu tarz videonun devamı gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.